Merhaba sevgili bayanlar Yepyeni bir videomla yine sizlerle beraberim Arkadaşlar bugün de sizlerle bu örneğimizi çalışacağız Örneğimizin e, ilmek sayısını sizlere anlatayım arkadaşlar Bir örneğimiz 8 ilmekten oluşuyor 8 ilmek ve katları Ben yan e, örnek olarak da kahve çekirdeği yaptım arkadaşlar siz istediğiniz örneği koyabilirsiniz. İsterseniz örneğimize başlayalım. Ben e, bir örnek üzerinden çalışacağım sizlerle arkadaşlar. Bunun için bana 20 ilmek lazım. 20 ilmeğimi atıp si geliyorum arkadaşlar. Arkadaşlar ben 20 ilmek attım. Bir sırada ters örüp geldim. Şimdi sizinle örneğimizi kurmaya başlayacağız arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim deyip başlayalım. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Akabinde 2 tane ters 2 tane ters 3 tane ters ördük arkadaşlar kenar ilmeği ile beraber 3 tane düz tekrardan 3 tane ters İki ilmeğin yerlerini değiştiriyoruz Arkadaşlar Çapraz Yapacağız burada Pardon Burada çok dikkat edelim arkadaşlar İlmekler Kaçıyor Evet arkadaşlar. Arkadaki ilmeği şişimizin önüne taktık arkadaşlar. Arkadakini öne önündekini arkaya taktık. Evet şimdi düz örüyoruz arkadaşlar. 2 düz. 3 tane ters. Kusura bakmayın ilmek kaçtığı için takması tekrardan zor oldu arkadaşlar. 3 tane ters. 3 düz. Tekrardan 3 tane ters öreceğiz arkadaşlar. 3 ters. Arkadaşlar arka sırada hiçbir işlem yapmayacağız. İlmekleri gördüğümüz gibi öreceğiz. Tersi ters, düzü düz şekilde. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 2 tane düz ördüm akabinde 3 tane ters 2 düz İki ters arkadaşlar, üç tane düz, üç ters, üç düz. Örneğimizin ön sırasındayız arkadaşlar burada şimdi örneğimizi kurmaya başlayacağız Kenar ilmeğimi örmeden aldım 3 ters kahve çekirdeği modeli 3. ilmeği biraz bollaştırarak 2 ilmeğin üzerinden atlatıyoruz arkadaşlar. Bir düz örüyorum. Bir doluyorum. Tekrardan bir düz örüyorum arkadaşlar. Üç tane ters. Bir düz örüyorum. Bir şişimin başını doluyorum. Tekrardan bir düz örüyorum arkadaşlar. Üç tane ters. Kahve çekirdeği modelimiz. Örneğimiz. Üçüncü ilmeği iki ilmeğin üzerinden atlattım. Bir düz ördüm. Bir doladım. Tekrardan bir düz ördüm arkadaşlar. 3 tane ters. Evet arkadaşlar. Örneğimizin arka sırasındayız. Arkadaşlar videomuz uzamasın. Arka sırada hiçbir işlem yok. Tersi ters düzü düz olarak örüp geleceğiz. Doladığımız ilmekle ters örülecek arkadaşlar. Ben arka sırayı örüp geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi geldik örneğimizin ön sırasına. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Akabinde 2 ters ördüm. Kenar ilmeği ile beraber 3 tane ters oluyor arkadaşlar. Kahve çekirdeği 3 düz. 3 tane ters. bir düz örüyorum bir doluyorum iki düz örüyorum Arkadaşlar üç tane ters üç tane düz kahve çekirdeği ve yine üç tane ters arkadaşlar geldik örneğimizin arka sırasına ben bu sırayı örüp geliyorum arkadaşlar videomuz fazla uzamasın evet arkadaşlar şimdi örneğimizin ön sırasındayız yine kenar ilmeğimi örmeden aldım iki ters Kahve çekirdeğimizi burada tekrardan yapacağız arkadaşlar. Üçüncü ilmeği iki ilmeğin üzerinden geçiriyorum. Bir düz örüyorum, bir doluyorum, tekrardan bir düz örüyorum arkadaşlar. Üç tane ters. Bir düz örüyorum. Bir doluyorum. Üç tane düz daha örüyorum arkadaşlar. Üç ters. Kahve çekirdeği. Üçüncü ilmekten iki ilmeğin üzerinden geçiriyorum arkadaşlar. Bir düz örüyorum, bir ters, bir doluyorum, bir düz daha örüyorum arkadaşlar. Üç tane ters. Evet arkadaşlar, örneğimizin arka sırası arka sırasını örüp geliyorum arkadaşlar ön yüzde görüşmek üzere evet arkadaşlar şimdi örneğimizin ön sırasındayız kenar ilmeğim ters akabinde iki ters daha öreceğim arkadaşlar Kahve çekirdeği 3 tane düz. 3 ters. Bir düz örüyorum. Bir doluyorum. Akabinde 4 tane düz örüyorum. Arkadaşlar. 3 ve 4 3 ters 3 düz arkadaşlar kahve çekirdeği Şimdi örneğimizin arka yüzündeyiz arkadaşlar. Örneğimiz yavaş yavaş çıkmak çıkıyor arkadaşlar. Arka yüzü de böyle. İlmekleri gördüğümüz gibi örüyoruz. Tersi, ters düzü, düz arkadaşlar. Arka sırayı örüp geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Tekrardan ön yüzdeyiz. Örneğimiz. Tekrardan örneğimizi yapmaya devam ediyoruz arkadaşlar. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Akabinde iki ters. Ve burada kahve çekirdeğimizi yeniliyoruz arkadaşlar. Üçüncü ilmeği iki ilmeğin üzerinden atlatıyorum bir düz örüyorum bir doluyorum tekrardan bir düz örüyorum Arkadaşlar üç ters Arkadaşlar artık burada dolama işlemimiz bitti burada kesmelere başlayacağız bu sırada Arkadaşlar bir düz örüyorum. Bir, iki, üç, dört tane düz ördüm arkadaşlar. Diğer kalan iki düzü yönlerini değiştiriyorum. Sağa doğru bir kesim yapıyoruz arkadaşlar. Evet. Üç ters ters Ve kahve çekirdeği arkadaşlar. Bir düz örüyorum. Bir doluyorum. Tekrardan bir düz örüyorum arkadaşlar. Üç tane ters. Örneğimizin arka sırasındayız arkadaşlar. Az önce de gösterdiğim gibi arka sırasında hiçbir işlem yok. Tersi ters düzü düz olarak öreceğiz arkadaşlar. Ben arkasını örüp geliyorum. Evet arkadaşlar tekrardan örneğimizin ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi aldım. 3 ters 3 düz 3 ters 1 2 3 dördüncü ilmeğimizle beşinci ilmeğimizin yönlerini değiştirerek düzelterek sağdan pardon soldan, soldan sağa doğru bir kesim yapıyoruz arkadaşlar. eksiltme yapıyoruz. tekrardan 3 tane ters 3 düz 3 te ters Evet arkadaşlar Tekrardan örneğimizin Arka yüzündeyiz Evet arkadaşlar. Tekrardan örneğimizin ön sırasındayız. Ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Akabinde iki ters. Burada tekrardan yine kahve çekirdeğimizi yenileyeceğiz arkadaşlar. Kahve üçüncü ilmeğin üzerinden İki ilmeğin üzerinden üçüncü ilmeği geçiriyoruz arkadaşlar. Bir düz örüyoruz. Bir doluyoruz. Tekrardan bir düz örüyoruz arkadaşlar. Üç ters. Bir. 2 2 düz örüyoruz. Üçüncü düzle dördüncü düzün yönlerini değiştirerek soldan sağa bir kesim yapıyoruz arkadaşlar. Üç tane ters. Kahve çekirdeği. Üçüncü ilmeği. 2 ilmeğin üzerinden geçiriyoruz. Bir düz örüyoruz. Bir doluyoruz. Tekrardan bir düz örüyoruz. Arkadaşlar. Üç tane ters. Arkadaşlar. Arka yüzünü e, göstermiyorum. Çünkü videomuz uzamasın. Sizler e, sıkılmayın diye. Arka yüzündeyiz. Şimdi örneğimizin. Ben bu sırayı örüp geliyorum arkadaşlar. Arka yüzünü örüp geliyorum. Tekrardan örneğimizin ön yüzündeyiz arkadaşlar. Kenar ilmeğimi aldım. üç ters, üç düz, üç ters. Bir düzüm örüyorum ortadaki ilmekle kenardaki ilmeğin yönünü değiştirerek sağdan sağ bir sağdan sola bir Pardon soldan sağa bir kesim yapıyorum arkadaşlar 3 ters 3 düz. ters üç ters arkadaşlar örneğimizin arka sırasındayız ben bu sırayı örüp geliyorum arkadaşlar ön yüzde görüşmek üzere evet arkadaşlar şimdi örneğimizin ön sırasındayız İsterseniz bu sayıda sizlerle beraber örelim arkadaşlar. Nasıl olduğunu bir kez size örnek kurulumunu yapıp videomuzu bitirelim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Akabinde iki ters. Kahve çekirdeği. Üçüncü ilmeği iki ilmeğin üzerinden geçiriyoruz bir doluyu doluyoruz. Bir düz daha örüyoruz arkadaşlar. 3 düz örüyoruz. 2 3 ters. Buradaki 2 ilmeği şişimizden çıkartıyoruz. Diğer ilmeği üzerinden geçiriyoruz arkadaşlar. Tekrardan iki düz örüyoruz. Üç ters. Kahve çekirdeği. Bir düz örüyoruz bir doluyoruz. Tekrardan bir düz örüyoruz arkadaşlar. 3 tane ters. Evet arkadaşlar. Örneğimiz bu kadar. Yeni örgeye başlayacak hanımlar da çok rahat bir şekilde örer arkadaşlar. arkadaşlar kanalıma geldiğiniz için beni dinlediğiniz için beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim beni yurt içi yurt dışı nerelerden izliyorsanız kanalıma abone olup beğeni butonuna basarsanız beni desteklerseniz size minnettar kalırım arkadaşlar sizin desteğinize ihtiyacımız var sizin desteğinizle ayakta e, kalacağız arkadaşlar abone olup beğeni yaparsanız Değerli yorumlarınızı da bekliyorum Hepinize minnettar kalırım arkadaşlar Sevgi ve saygılarımla Allah'a emanet olun Yepyeni bir videoda tekrardan görüşmek üzere Saygı ve sevgilerimle İyi günler sevgili arkadaşlar <Gülüyor> yordum anne çok